Bugün 27 Kasım 2022 Pazar, Güneş günündeyiz. Oğlak Burcu'nda ilerleyen ay, sabah erken saatlerde Boğa Burcu'ndaki Uranüs'te üçgen görünümde olacak. Güne heyecanlı başlayabiliriz. Sabah saatlerinde hızlı ve sürpriz gelişmeler olabilir. Günlük planlarımızda ani değişimler yapabiliriz. Bugün sevdiğimiz kişiler ve aile büyüklerine zaman ayırmak bizi mutlu edebilir. İş, kariyer ve maddi kazançlar bakımından da sabah saatleri verimli olabilir. Bazı ihtiyaçlarımızı uygun alışverişler yaparak karşılayabiliriz. Oğlak burcundaki ay, öğle saatlerinde balık burcundaki Neptünle uyumlu görünümde olacak. Sevgi, şefkat, empati beklentilerimizi yakın ilişkilerimizde bulabiliriz. İthiyaç sahipleriyle ilgilenme, yardımlaşma temaları da öne çıkabilir. Doğada ve açık havada zaman geçirmek, su ve toprakla temas etmek ruhsal ve bedensel sağlığımıza iyi gelebilir. Maneviyatın üzerimizdeki etkisi artarken güçlenen sezgiler ve yaratıcı ilhamla sanatsal faaliyetlere yönelebiliriz. Akşam saatlerinde ay Oğlak Burcu'nda Plütonla birleşecek. Kendimizi güçlü ve güvenli hissedebileceğimiz bu saatlerde gelecek hedeflerimiz ve kariyer alanlarında güçlü ve yetkili kişilerle temas kurmamız mümkün. Daha kararlı, hırslı ve hedef odaklı olabiliriz ay gece 23 11'de balık burcundaki jüpiterle yaptığı uyumlu açılan ardından boşluğa girecek ruhsal enerjilerin güçleneceği gece saatlerini sakin geçirip iç dünyamıza yönelip tefekkür etmek çok faydalı olabilir Siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun